Durup dururken içimde bir şeyler kopup tıkıyor boğazımı. Durup dururken sıçrayıp kalkıyorum yarıda bırakıp yazımı. Durup dururken rüya görüyorum bir otelde holde ayakta. Durup dururken çarpıyor alnıma kaldırımdaki ağaç. Durup dururken bir kurt oluyor aya karşı, bahtsız, öfkeli, aç. Durup dururken, yıldızlar inip sallanıyor bir bahçede, salıncakta. Durup dururken, mezardaki halim geçiyor aklımdan. Durup dururken, kafamda bir güneş, duman. Durup dururken hiç bitmeyecekmiş gibi bağlanıyorum başladığım güne. Ve her seferinde sen çıkıyorsun yüzüne.